Avrupa Birliği 71 yıl önce barış ve dayanışma için yola çıktı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Lamrut'un ev sahipliğinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Faruk Kaymakçı ve birçok değerli isimden mesajlar. Özel Müzik Performansları Seda Öğretir'in sunumuyla hep beraber umut bizimle olsun Pazar 21'de NTV'de.